Evet arkadaşlar, e, bu videoma da hoş geldiniz yeniden. E oyun ilk başta bizi bir tane tabancayla başlatıyor arkadaşlar. Şimdi oyuna e, girişimizi bu şekilde yapıyoruz. Evet ses geliyordur size. tamam şimdi arkadaşlar e, buradaki adamları hemen hemen bulmaya başlayacağız e, şurada iki tane adam olacak ben bu oyunlarının videolarını çekmeden önce bir denemelerini yapıyorum evet bir kişiyi ateş ettik şimdi bakın ha gitti buna da ettik süper hot diyor süper hot süper hot bakın şimdi bir saniye Ağır çekim çok iyi ya. Of, yanıma ateş etti hop bütün mermilerden kaçıyorum böyle görmüş olduğunuz gibi tam bir kroyum ne yapacağız şimdi mermi de yok hop ben de kaç. Biz böyle adamları vurmayalım, ya mermilerden kaçalım efendim. Evet, ne diyorsun? Şaka yaptım. Şaka. Ya am. Tamam. Sık 2 Bakalım. Şurada bir tane tabanca var. Onun yanına doğru gidiyorum. Of. Geri çekil. Hadi. Nasıl duvara ateş ettim? Yalan söyleme oyun ya. Hadi, vurdum bu sefer, vurdum. Alabilirsem alacağım. Şunu, bir dakika. Nasıl duvara ateş ettin bir? Altımdan mermi geldi. Ne? Aynı anda bir sürü kişiye birden ben nasıl ateş ettiğimi geri zekalılar yapıyorsunuz. Zaten kasıyor bilgisayar. Bu adam önceden orada değildi, buradaydı. Hile yapmayın gerçekten ya. Hadi. Onu da vurdum, vurdum, vurdum. Yuh. Bunun ne işi var? Ya öldür şunu. Hadi. Ne buluyorsun? Ya mal mısınız ya? Sıkmıyor adam sıkmıyor. Ya abartmayın. Tamam tamam mermim bitti. Kapa çeneni. Öldür şunu. Vur vur vur vur vur. Dur. Neredeyim ben? Hayır! Dur bir. Dur bir. Ya ne zaman bitecek? Hadi. Ha oldu. Yeter yeter. Sonunda be. Tamam tamam kapa çeneler. Sonunda dayandık. Ooo. Burayı nasıl geçeceğiz? Beyler. Sakin. Evet işte mermilere vurulmadan. Mermilere değmeden geçme. Bunu yapmam. Kesinlikle Bir silahşör gibi düşünerek Tamam. Çekil, geri çekil, geri çekil. <Gülüyor> Nasıl ya? Durunca yavaşlamıyor muyuz? Durunca yavaşlıyorduk. İşte arkadaşlar ya, bazı oyunlarda insanlar bu şekilde çıldırıyor. Evet evet evet. Ya hep olduğum yere doğru atış ediyorlar. Ya birazcık aptal yapsaydınız ya. Aptal yap. Ne yapayım? Ne yapayım? Ne yapayım? Kimse yapamaz ki burayı. İmkansız. Saçma sapan şey. Tamam tamam. Geri çekildim. ya işte geri çekildim. Bunu mu istiyordun yani geri çekildim. Tamam. Silahsız başlatıyor bir de. Çok yaklaştım hadi. Hadi. Hadi. Şimdi yavaş ol. Of sıyırdım bermeği. Ne biçim sıyırdım hemde. dakika Öldü o Tamam tamam tamam Son iki tane bak son iki tane Şimdi ölürsem küfür ederim şu anda Son iki Son iki Hadi Öl Tamam O da ve evet Öl O da öldü arkadaşlar Evet Super hot, super hot, super hot Şimdi şöyle bir geçelim. Hemen videomuzun zamanına...